Önemli bir sırrı paylaşan iki insanın ayrılmak zorunda kaldığını düşünün. Bu yüzden özel bilgileri uzaktan paylaşmaları gerekir. Ama diyelim ki kulak misafiri olan Fatma da bu bilgiyi istiyor. Ve ikisinin mesajlarına ulaşabilecek durumda. Bu nedenle Ayşe değişik gizli kodlarla yazılmış bir mektupla iletişim kurmaya karar veriyor. Ayşe. Öncelikle mesajını bir kutuya kilitliyor ve kullandığı kilidin kombinasyonunu sadece o ve Ahmet biliyor. Buna şifreleme, yani kriptolama diyoruz. Daha sonra da kilitli mesaj Ahmet'e gönderiliyor. Ahmet kutuyu aldığında önceden buldukları kodla açıyor. Buna da kod çözme denir. Fiziksel kilitleri kullanmayıp bunun yerine şifre kullanmaya başladığımız zaman, kriptografi olur. Bunları sanal kilitler olarak düşünebilirsiniz. Şifreler Ayşe ve Ahmet'in mesajlarını karmaşık bir hale getirmelerini ve daha sonra da bunu çözmelerini sağlar. Böylece eğer Fatma mesaja ulaşsa bile mesaj ona anlamsız geleceğinden mesaj güvende olur. Kriptografi binlerce yıldır kullanılıyor. Savaşlarda kullanıldı ve bugün de dünya çapındaki iletişim ağının kalbinde yer alıyor. Kriptografinin müthiş hikayesini daha iyi anlayabilmek için sayı ve olasılık teorileriyle ilgili çok eski iki fikri anlamamız gerekir.